Arkadaşlarım selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 5 Soru 5 Çözüm serisinde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 5 tane AYT sorusu çözeceğiz. Yine AYT sınavında çıkacak, AYT sınavına yakışacak olan sorulardan 5 tane farklı yayın evlerinden sorular seçtim. Hangi sorunun hangi yayın evine ait olduğu yine soruların üzerinde yazıyor ki ben de zaten hatırlatacağım. Dilerseniz dersimize başlayalım. Vakit kaybetmeden. Evet ilk sorumuz SML Hoca AYT video ders kitabından alındı arkadaşlar. Yani benim yazdığım bir sorudur. Aşağıda verilen O merkezli birim çember üzerindeki AC ve AB uzunlukları alfa açısına bağlı birer yeni trigonometrik fonksiyon ifade etsinler. Yani bundan sonra AC uzunluğuna yani şuraya sevgili arkadaşlarım SML alfa fonksiyonu diyelim. Ve AB uzunluğuna da yani şuraya da RMK alfa fonksiyonu diyelim. SML İsmail'in sessiz harfleri. RMK'de eşim Irmak Hoca'nın isminin sessiz harfleri. SML alfa ve RMK alfa dedik biz bu fonksiyonlara. Buna göre SML alfa ile RMK alfanın çarpımı ifadesi tanımlı olduğu alfa değeri için aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi öncelikle. SML alfa fonksiyonu bize AC'yi ifade ediyordu. AC uzunluğu normal şartlar altında şu kısım yani C'den şu kısma olan kadar uzunluk tanjant alfa olduğu için ve şu uzunlukta 1 olduğu için biz bunu bilindik e, trigonometrik fonksiyonlar cinsine çevirelim. Demek ki SML alfa dediğimiz fonksiyon aslında bakarsanız 1 tanjant alfa'nın ta kendisiymiş. Aynı yöntemle RMK alfa'nın aslında bakarsanız RMK olduğunu bulalım. Bakın normal şartlar altında şu uzunluk bize kotanjant alfa'yı veriyordu. Şu uzunlukta 1 olduğu için kotanjant alfa'dan 1'i çıkarırsak eğer bu sefer de RMK alfa fonksiyonunun aslında neyi ifade etmesi gerektiğini bulabiliriz. Şimdi bizden SML alfa'yla RMK alfa fonksiyonlarının çarpımı istendiği için ben 1 tanjant alfa'yla kotanjant alfa 1'i çarpacağım demektir. Çarpılırsa eksi tanjant alfa çarpı Kotanjant alfa eksi 1 çarpıyorum bakın 1 ile kotanjant alfayı çarptım kot alfa 1 ile eksi 1'i çarptım eksi 1 eksi tan ile kot alfayı çarptım eksi tan alfa kot alfa ki biliyorsunuz tanjant Alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'di dolayısıyla burası da 1'i verir bize eksi tanjant alfayla eksi 1'i çarparsam artı tanjant alfayı elde ederim böylelikle benim elimde Kotanjant alfa ile tanjant alfanın toplamı kaldı bakın. Tanjant alfa artı kotanjant alfa bir de burada eksi ikimiz oluştu. Tanjant alfa ve kotanjant alfayı toplayabilmek adına tanjant alfa gördüğüm yerine sinüs bölü kosinüs yazacağım. Yani s bölü c diyebilirim. Kotanjant alfa da biliyorsunuz kosinüs bölü sinüstü. Bunu bu şekilde yazdım ve artık payda eşitleyip yoluma devam etmem gerekiyor. Bunu sinüste bunu kosinüste genişletecek olursanız sin kare... Artı kos kare bölü sinüs kosünüs eksi 2 geldi bakın. Sin kare ile kos karenin toplamı aynı açı değerleri için 1'di. Demek ki burası artık 1 bölü sinüs alfa çarpı kosünüs alfa oldu. Eksi bir de 2'miz var. Şimdi burada bir hatırlatmaya ihtiyacımız var. Sinüs alfa ile kosünüs alfanın çarpımının 2 katı sinüs 2 alfayı veriyordu bize. Şimdi burada bakarsanız sinüs alfa çarpı kosinüs alfa var. Yani burada 2 yok. Demek ki bu 2'yi ben karşıya atarsam sinüs 2 alfa bölü 2'ye eşit olacaktır payda kısmımız. Bunu da ters çevirip çarparsanız eğer 2 bölü sinüs 2 alfa eksi 2'yi elde ederiz. Bunu da sevgili arkadaşlar 2 parantezini alacak olursak 1 bölü sinüs 2 alfa eksi 1'i e, yakalamış oluruz. 2 parantezini almıştık. Pekala 1 bölü sinüs 2 alfa nedir? 1 bölü sinüs kosekanttı. Dolayısıyla 2 parantezinde kosekant 2 alfa eksi 1 bize cevabı verecekmiş. Yani cevabımız C seçeneğinde da arkadaşlarım. Geçebiliriz ikinci sorumuza. İkinci sorumuz yine benim kitaptan bir soru. SML Hoca AYT video ders kitabından bir soru. Mor kitaptan. Analitik düzlemin birinci bölgesinde orijin merkezli ve yarı çapı 2 birim olan çeyrek çember gösterilmiş. AYT yayı, bakın A, Y, T yayından bahsediyoruz. AYT yayı 4 eş parçaya bölünüp isimlendirilmiştir. Ve BOT açısı da 10 dereceymiş. Yani şurası arkadaşlarım 10 derece. Demek ki geri kalan bölge 80 derece. Bu 80 derecelik bölgeyi 4 eş parçaya böldüğümüz için yayı... Açılar da dört eş parçaya bölünecektir. Yani burası 20 derecedir. Burası 20 derecedir. Burası 20 derece ve yine burası da 20 derecedir. X, Y, Z ve T noktalarının apsisleri çarpımı soruluyor. Şimdi X noktasının apsisi için bunu da unutmamamız gerekiyor. Yarı çapı 2 idi arkadaşlar. Yani şurası 2, burası da 2, burası da 2, burası da 2. Şimdi ben buradaki apsisi bulabilmek adına biliyorsunuz ki fizikten... Şu şekilde bir m kütleli cismi gidip siz şöyle F kuvveti uygularsanız bunun yataydaki kuvvetinin bileşenini eğer ki burası 37 derecelik bir açıysa bunun yatay bileşeni F çarpı kosinüs 37 oluyordu. Dikey bileşeni de sevgili arkadaşlarım F çarpı sinüs 37 oluyordu. Şimdi bunu bir kuvvet olarak düşünecek olursanız kuvvetin büyüklüğü 2 o halde yatay bileşeninin ismi nedir? Tabii ki 2 çarpı kosinüs 20 derecedir. Daha sonrasında Y noktasının apsisini bulmak için de yine 2 çarpı bu sefer şuradaki açı 40 derece 2 çarpı kosinüs 40 olacak çarpı bu sefer diğeri için 60 derece için uygularsak 2 çarpı kosinüs 60 derece ve çarpı diğeri de 2 çarpı kosinüs 80 derece olacak şimdi burada bir istisnai durum var Kosinüs 60 biliyorsunuz 1 bölü 2 idi 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı birbirini götürecek ve burası 1'miş yani bir şey yazmamıza gerek yok Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 bize 8'i verir direkt 8 yazacağım ben buraya 8 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 dedik şimdi cevap bu aslında ama hani bunun da sonucunu bulmamız lazım Çünkü şıklara baktığımız zaman hepsi de rasyonel sayılar Ben burada bu ifadeyi sol taraftan sinüs 20 ile çarptığım ve Aynı sayıya böldüm ki eşitlik bozulmasın. Sinüs 20'ye tekrardan böldüm. Ve buraya dikkat. Sinüs 20 çarpı kosinüs 20 çarpı 2 demiş olursak eğer burası sinüs 40'a eşit olacaktı. Yarım açı formüllerinden. Tabi o 2'yi de 8'in içerisinden çalmamız gerekiyor. Dolayısıyla 4 diyorum. 4 çarpı sin 40 çarpı kosinüs 40 derece çarpı kosinüs 80 derece bölü. Tabi alt kısımda başka ne var bir de sinüs 20'miz mevcut hala. Şimdi ise aynı şekilde sinüs 40' ile kosinüsün kosinüs 40'ın çarpımı sin 80 bölü idi. o bölü 2 ile bölü 4 birbirini götürürse 2 kalacaktır. 2 çarpı sinüs 80 derece çarpı kosinüs 80 derece bölü sinüs 20 derece dedik. Yine aynı yarım açı formülünü kullanıyorum. Ve böylelikle sin 80 ile cos 80'in çarpımının iki katı sinüs 160 oluyordu. Sinüs 160 derece bölü sinüs 20 derece benim cevabım olacak ama şıklarda hala böyle bir şey yok. Sinüs 160'ı da indirgeme formüllerinden aslında kendisinin sinüs 180 derece eksi 20 derece olduğunu biliyorsunuz ki bu da kendileri sinüs 20 dereceye eşitti. Yani üst taraf zaten sinüs 20 dereceymiş alt tarafta da sinüs 20 derece mevcut o halde bunlar birbirini götürür ve cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap 1 olacaktı arkadaşlar. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Şimdi geçebiliriz 3. sorumuza. 3. sorumuz metin yayınları AYT Soru Bankası'ndan alınan bir sorudur arkadaşlar. Ve yine e, biliyorsunuz ki AYT sınavlarında logaritma ile alakalı sorular genelde bu şekilde e, şekilli oluyor. E, düz bir yazı halinde sorulduğu da tabii ki oluyor ama... Logaritma, ne logaritma soruları ne de dizi soruları zor olmuyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. 2020'de biliyorsunuz pandemiye özel bir sınav yapmıştı ÖSYM'e. AYT'de, TYT'de bu şekilde olmuştu 2020 yılında. Ve hani biz ekstra sorulan soruları, hani limit türevi integral yoktu ya onlardan çıkarılan soruları ekstradan mesela fonksiyonlardan veya logaritmadan veya dizilerden ikişer soru yerine üçer soru sordukları takdirde ben ekstra sordukları soruların zor olacağını düşünmüştüm açıkçası ama 2020 sınavı gayet kolay olmuştu. Bunu siz de takdir edersiniz. 2020 sınavı gayet kolaydı. Ben bu seneki sınavında çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Yığılmalar olabilir. Yine logaritma ve dizi konularından çok absürt derecede zor sorular beklemiyorum. Haberiniz olsun. Ama tabii ki ÖSYM artık son zamanlarda inanılmaz derecede hem hocaların hem de öğrencilerin beğendiği sorular yazmaya devam ediyor. Bu sene de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Güzel soru ama zor olmayan güzel sorular olacak. Dolayısıyla logaritma ile alakalı dizilerle alakalı şöyle yüzer 150'şer tane soru çözüp sınava girseniz bence zaten bu konuları fullersiniz sınavda. Diyelim ve sorumuzu çözelim. Bir hesap makinesinin ekranına bir sayı yazıldıktan sonra log tuşuna basılınca bu sayının 10 tabanına göre logaritmasının değeri... Kesir kısmının yüzde %1'ler basamağına kadar görüntülenmektedir ki telefonlarınızdaki o fonksiyonel hesap makinelerinde bile sevgili arkadaşlarım ki telefonlarınızı yatay konuma getirdiğiniz zaman görürsünüz bunu Aynı işleve sahiptir bir sayıya basıp log tuşuna bastığınız takdirde bir sayının logaritmasını hesaplayabilirsiniz Bu makine ile aşağıdaki tuşlamalar yapılıyor Mesela 360'ın logaritması 256'ymiş hemen yazalım logaritma o halde 360 Eşittir 2,56 imiş arkadaşlar. Aynı şekilde 500'ün logaritması yani logaritma 500 2,70 imiş. Ve bizden istenen ise sanırım logaritma 48 değil mi? En son tuşlamadan sonra ekranda görüntülenecek sayı hangisidir? Yani logaritma 48 soruluyor bize. Logaritma 360 ve logaritma 500 sayılarından bunlar biliniyorken logaritma 48'i nasıl hesaplarız? Şimdi buna geçelim. Öncelikle şurada çok göze batan bir şey var logaritma 500 Bakın ben bunu logaritma 5 artı logaritma 100 biçiminde yazabilirim ki toplamları logaritma 500'ü verir 2,70'miş şimdi logaritma 100 dediğimiz sayı 2'dir zaten log 100 2'ye eşittir 2'yi karşıya atarsanız logaritma 5'in sayısal karşılığını bulursunuz ki 0.7'ymiş ymiş demek şimdi bu cepte bu durursun kenarda aynı şekilde bu sefer şunla uğraşalım logaritma 360'la Bakın bu da logaritma 36 artı logaritma 10 eşittir 2,56 diyelim buna da. Logaritma 10 birdir. Biri karşıya atarsanız logaritma 36 eşittir biri karşıya attık 1,56 kaldı. Şimdi 36 dediğimiz sayı biliyorsunuz ki logaritma 6'nın karesidir. Ben bu 6'nın karesini başa atarsam 2 çarpı logaritma 6 olur ki bu da 1,56'ymış. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz Logaritma 6'nın aslında 0,78'in ta kendisi olduğunu da görürüz. Şimdi ama bizden istenen neydi hocam? Bizden istenen logaritma 48'di. Hala buna yaklaşamadık ama en azından 48'in bir çarpanını elde ettik. Logaritma 6 0,78'miş. Şimdi burada ben şunu yapacağım. Logaritma 48'i Logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 6 biçiminde yazmak istiyorum. Sebep çünkü logaritmalar toplanırken içleri çarpılıyordu. Ve siz burada 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 6 derseniz logaritma 48'in ta kendisini elde etmiş olursunuz arkadaşlar ki bize bu soruluyordu zaten. Şimdi ben logaritma 6'nın ne olduğunu zaten biliyorum. Ama logaritma 2'yi bilmiyorum. Bir logaritma 2'yi bulsam gerisi çözülecek. Bunu bulabilmek için, bunu elde edebilmek için de gelin logaritma 10'dan zaten halihazırda bildiğimiz ve bulduğumuz logaritma 5'i çıkaralım. Böylelikle logaritma 2'yi elde ederiz çünkü logaritmalı aynı tabanlı logaritmalar çıkarılırken içleri bölünüyordu. onu 5'e böldüğünüz cevap 2. Çok güzel logaritma 10 1 ve logaritma 5 0,7 olduğuna göre bundan bunu çıkarırsanız 0,3'ü yani logaritma 2'nin ta kendisini bulursunuz. Demek ki şu logaritma 2 0,3 ise... E bu da 0,3 Bu da 0,3 Bunları topla demiş toplarsanız 0,9'u bulursunuz Bir de üzerine logaritma 6'yı yani 0,78'i ekleyin demiş Bunları toplarsanız 1,68'in ta kendisini bulursunuz Buraya sığmadı 1,68'in ta kendisini bulursunuz Demek ki cevabımız da B seçeneği olur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım Gayet güzel ve şık bir soruydu Ayete de karşınıza çıkması muhtemel olabilir arkadaşlarım Dedik ve Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz yine özel ve güzel bir soru. ÖSYM'e böyle bir soru sorar mı? Yani içerisinde aslında hiçbir çeldiricisi yok. Yani şıklar biraz çeldiricili. Biz bize sorulan sayının hangi değer aralığında olduğunu çoğu öğrenci bulabilecek. Ama şıklardan hangisini işaretleyeceğine çoğu öğrenci karar veremeyecek. Dolayısıyla en çok sallanan sorulardan bir tanesi... Böyle bir soru olabilir AYT'de. Dolayısıyla nasıl çözdüğüme çok iyi dikkat edin ve mutlaka bunu not alın. Aşağıda alt alta verilen iki sayı doğrusu şekildeki gibi eşleştirilmiştir. Bakın üstteki sayı doğrusu bildiğimiz sayı doğrusu 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eden. Alttaki de logaritmik bir cetvel. Logaritma 3 tabanında 1, logaritma 3 tabanında 2, 3 tabanında 3, 3 tabanında 9 şeklinde ilerliyor. Alttaki sayı doğrusunda logaritma 3 tabanında 54 işaretlenip Üstteki sayı doğrusunda karşılığı işaretlenecektir Buna göre Üstteki sayı doğrusunda işaretlenen nokta Aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sorulmuş Şimdi Dediğim gibi Çözümünü mutlaka not alın Tamam ve Bu soruyu da mutlaka bir yere kaydedin arkadaşlar Şimdi öncelikle Hepimiz şunu yapabiliyoruz 54 sayısı Bu, bu logaritma 3 tabanında olduğu için 3 tabanında 27 ve 3 tabanında 81'i kullanacağım. Bu sayı logaritma 3 tabanında 54 sayısı bu iki sayı arasındadır. Şu sayı 3'tür bu sayı da 4'tür. 3 ile 4 aralığında logaritma 3 tabanında 54'ü elde edebiliriz. 3 ile 4 arasında olduğunu bildiğim için artık D ve E şıklarını elemem gerekiyor sanırım. Değil mi? Peki logaritma 3 tabanında 54 tam olarak 3,5 mudur? buçuktan küçük müdür? buçuktan büyük müdür? Bunu nasıl elde ederiz? Şimdi tabii doğal olarak aklımıza ilk şu geliyor. Hmm 27'ye mi yakın 81'e mi yakın diye bir seçenek aklımıza geliyor ki 54'ün 27'ye olan uzaklığı da 27 birimdir. 54'ün 81'e olan uzaklığı da 27 birimdir. Yani o zaman logaritma 3 tabanında 54, 3 ile 4'ün tam ortasında olan 3.5'a mı eşit diye düşünecek olursak Arkadaşlar bu doğrusal bir grafik belirtmez bize. Yani logaritma 3 tabanında x'in grafiğini düşünmemiz gerekiyor. Eğer doğrusalsa eyvallah 3.5 deriz. Ama doğrusal değildi arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x'in grafiği. Logaritmalı fonksiyonların grafikleri doğrusal değildi. Şimdi bunu anlayabilmek adına da şöyle diyeceğim. Şu arkadaşlar bizim e, logaritma 3 tabanında x'imizin grafiği olsun. Ki biliyorsunuz logaritmik grafikler hep bu şekildeydi veya azalansa da bu şekildeydi unutmayın. Şimdi 3 için bakın 27 için diyelim hatta daha doğrusu. 27 için nereden geçiyordu? Logaritma 3 tabanında 27 3'tü. Ve 81 için de şurayı gösterelim. 81 için de tabii ki 4'ten geçiyordu. Dolayısıyla onu da şu şekilde gösterelim. Bakın şu bölge, şu bölge azalarak artan bir grafik. Hatta ve hatta bunu doğrusal olarak şu şekilde gösterseydik eğer doğrusal olsaydı evet 54 için hop çıkaracaktık ve buçuktan geçiyor diyecektik. Doğrusal olarak düşündük şurası 54 için nereden geçiyor demiştik buçuktan. Ama doğrusal değil 54 için biraz daha yukarı çarpması gerekiyor. Yani bizim bulacağımız cevap buçuktan daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla 3.5'un sağ tarafındadır aradığımız cevap ve bundan kaynaklı cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Ee, bu soruyu da yine Metin Yayınları AYT Soru Bankası'ndan almıştım. Beşinci sorumuz için bir diğer sayfamıza geçebiliriz. Evet, beşinci sorumuz 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan alınan bir soru arkadaşlar. Yine teşekkür ediyoruz dizilerle alakalı tam olarak ÖSYM ayarında ne eksik ne fazla bir soru yazdıkları için. Sabit olmayan geometrik bir AN dizisi için... A4 eksi A1 bölü A3 eksi A2 eşittir eksi 1 olduğuna göre A4'ün A1'e oranının A3'ün e, A3 A2'ye oranının toplamı ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu bir geometrik dizi ve sabit değil. Sabit olmayan geometrik dizi demek aslında şunu demeye çalışıyor. Bu geometrik dizinin ortak çarpanı birden farklı demek istiyor. Pekala teşekkür ederiz bunu anladık. Şimdi ben üst tarafı Tamamıyla A1 cinsinden yazacak olursam A4 dediğimiz ifade A1 çarpı R'nin küpüdür. A1 zaten a 1di Ve bölü diyorum. Alttakileri de yine A1 cinsinden yazacağım. A3 A1 çarpı R'nin karesidir. Eksi A2 de A1 çarpı R'dir arkadaşlar. Ve bu ifade eksi 1'in ta kendisiymiş. Şimdi ben üst tarafla biraz uğraşacağım. A1 parantezini alacağım. Üst taraf R küp eksi 1 kalacak burada. Alt tarafta ise A1 parantezini alacağız ve R kare eksi R kalacak. Ve bu ifade eksi 1'in ta kendisine eşitmiş. Ve böylelikle A1 dediğimiz ifadeleri de günün rahatlığıyla sadeleştirebiliriz. Şimdi üst taraf R küp eksi 1, alt taraf R kare eksi R ve içler dışlar çarpımı alalım biz burada. Yani burayı bölü 1 deyip şu şekilde çarpalım. R küp eksi 1 eşittir. Eksi R kare artı R olacaktır. Ve böylelikle sağdakileri sol tarafa davet ederseniz R küp R kare eksi r eksi bir eşittir sıfır denkleminde karşılaşırız Burada ilk iki ifadeyi r kare parantezin alırsanız r artı birimiz olur bir tane. Sağ taraftaki ifadeyi de eksi parantezin alırsanız yine r artı birimiz olur eşittir sıfır. Bunları da r artı bir parantezin alırsak eğer r kare eksi bir ile karşılaşırız eşittir sıfır. Bakın çok güzel çarpanlarına da ayırdı. bizi yormadı. Burada çarpanlardan bir tanesi sıfır olması gerekiyor. R artı 1 sıfırsa R eksi 1'dir. R kare eksi 1 sıfırsa R ya eksi 1 ya da artı 1'dir. Ama R'nin 1 olmadığı bilgisini bize verdiği için rahatız. Bu değilmiş. Demek ki R kesinlikle ama kesinlikle eksi 1 olacakmış. Pekala R eksi 1'miş. Şimdi gelelim bize sorduğu ifade. Bize sorduğu ifadede A4 bölü A1 ile A3 bölü A2'nin toplamı vardı. A4'ü A1'e bölecek olursanız R kübü A3'ü A2'ye bölerseniz de R'yi elde etmiş olursunuz. Yani R burada eksi 1 olduğunu biliyoruz. O halde aslında şu sorulmuş. Eksi 1'in küpüne eksi 1'i ekle demiş. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Bunun üzerine eksi 1'i eklerseniz doğru cevabın eksi 2 olması gerektiğini görebilirsiniz. Yani cevabımız 5'i k'ı olacaktı. Evet birbirinden güzel sınava yakın sınava yakışan 5 tane soru çözdük. Sonraki videolarda sonraki 5 soru 5 çözüm videolarında görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve bol bol matematik çalışmayla. Lütfen unutmayın.